Herkese merhabalar. Bugünkü yapacağımız videoda sis farların içi su almış. Sis farlarının sökümünü yapacağız ve içerisine RGB LED kullanacağız. T10 LED'ini kullanacağız. İlk olarak sis farını sökmekle başlıyoruz. Evet, şu an sis farı elimizde. içerisindeki suyu da göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince su girmemesi için uğraşmıştım ama İçerisine maalesef su aldı. Biz de şöyle bir uygulamaya çalıştık. Alt kısmına sisfarenin alt kısmına delik açarak içerisindeki nemin oluşumunu engellemesi için hem de içerisindeki olan suyu tahliye edebilmesi için alt kısmına delik açtık. Tabii sis farlarımız kirlenmişti iç kısımları. Onları yıkadık. Şöyle güneşin altına bıraktım. Kuruduktan sonra montaj işlemlerine geçeceğiz. Şimdi uygulamada kullanacak olduğumuz dedi size tanıtayım. Daha önceden de karşınızda mutlaka çıkmıştır. T10 Net kumandalı bir şekilde. Videonun ilerleyen dakikalarında kullanımını da size göstereceğim. Şu anki montaj açımız bu şekilde T10 Net. Bu da da kumandası açıp kapayabiliyoruz. ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz kumanda üzerindeki renkleri kullanabiliyoruz çakar özellikli ve farklı fonksiyonları da mevcut daha önceki kullanmış olduğumuz LED de bu şekilde T10 net kullanmıştık beyaz söküm işlemlerini şu an gerçekleştiriyoruz yeni netimizi yerine takıyoruz Evet sıradaki işlemde bu ledimizi yerine montaj işlemine geçeceğiz. Burada arkadaşlar silikon kullanacağız. Sıcak silikon kullanmadım çünkü ısındıkça sıcak silikon atma yapıyor. Bu sebepten normal silikon kullandık. Şeffaf olmuş beyaz olmuş fark etmez. Alt lazım zımpara yaptıktan sonra silikonu güzelce kaçak olmayacak şekilde montaj işlemlerini gerçekleştiriyorum. İlk olarak aküye takarak bu şekilde testine bakıyorum. Sis farlarında, 10 netlerde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Kumandayla şu an renkleri tek tek inceliyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkacak mı diye. Tabii ki şu anki aşamada oldukça hoşuma gitti. Daha sonraki ilerken dakikalarda montaj işlemleri sizlerle birlikte olacak. Şu an çakarları test ediyorum. Renk değişimlerini, açıp kapama işlemlerini tek tek bakıyoruz. O esnada şunu da söyleyeyim yakın mesafeden algılıyor yaklaşık 15 santimle ile 20 santim mesafe arasında kumanda algılamayı yapıyor bu şekilde çalışıyor yani 10 metre gerisinden ya da araç içerisinden kumandaya basıp sislerin rengini değiştireyim diyorsanız o şekilde olmuyor direkt önünden tutarak çalışıyor arkadaşlar alıcısı o şekilde Şu an tüm fonksiyonları test ediyorum. Şu an çakarda beyaz çakar açık arkadaşlar. Bir de bu ürünü almak isteyenler olursa arkadaşlar N11 üzerinden temin ettim. Evet sis varında montajına geldik. Vidalarını takarak montaj işlemlerini tamamlıyorum. Zaten daha önceden ayakları yerine takılı olduğu için pek bizi fazla zorlamadı. Sağlı ve sollu iki tane vidası var. Onları yerine takarak montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. montajını tamamladık şimdi araç üzerinde RGB LED'in nasıl yanıp yanmadığını sizlerle birlikte görelim sağlı sollu montaj işlemleri tamam şöyle LED'in renklerine bakalım renk doygunluğu nasıl bize istediğimiz sonuçları veriyor mu kumandadan değişim işlemlerini yaparak renkleri açıyoruz evet şöyle yeşilin çakarlı şekli Bunların gelecekki akşamki videoları da videonun ileriki dakikalarında olacak. işlemini tamamladık. Montajı nasıl yapıldı? Oldukça basit. Sislerimize T10 daha önceden T10'lu neydi kullanmıştık zaten. Değişmesi şöyle kumandayla değiştiriyoruz. Şu an hafif hava kararmaya başladı. Selam, şuradan görüntü gösterelim dedim. Şöyle bastığımızda mesela çakarlı moda geçiyor hemen. Buradan kumandadan kapatabiliyorsunuz. İsterseniz kumandadan tekrar açabiliyorsunuz. Işık fonksiyonları standart, arabanın içerisindeki Ayak altı ledinde olan neyse kumanda da aynı şekilde devreye geçeceğiz. Zaten şöyle beyaz yapıp beyazın bir tanesini çakar de aynı şekilde beyaza basıp şöyle ikili çakar şeklinde kullanabiliyoruz bunu. Daha önceden de söylemiştim fazla aydınlık istemedim için çünkü alttan aydın kurdu için sislerde arabanın diğer taraflarını da kapatıyor. Diğer ışıklarını da kapatıyor ama şu şekilde kapatmıyor oldukça net bir şekilde görüntü sağlıyor. Ama tabi çakar yasak arkadaşlar. Çakar kullanmanızı tavsiye etmiyorum, önermiyorum. Yine şöyle beyazladı bu şekilde. Serseniz yine sevenleriniz vardır. Şu şekilde. Görüntü elde var. Tabi bunlar trafiği kapalı ortamlarda. Kendi hoşunuza giden renkleri açıp kapayabilirsiniz. Şu da buz mavisi. Evet Hangi renk yakışıyor sizce Bir bakalım şöyle bir de Şöyle turuncu açalım bir Şöyle turuncusu var Sarı ile turuncu gibi ama Şu an kameradan tam belli olmuyor Hani şu şekilde yaparsam belki Evet sarılığını bu şekilde Anlayabilirsiniz Şu an değiştiriyorum mesela renkleri kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle sırayla değişken renkler de var ya da şöyle çakarlı farklı farklı renk değişimi de yapabilirsiniz benim hoşuma gitti şu an buz mavide ya da yeşilde kullanıyorum yeşilde oldukça güzel şöyle hem arabi yeşil şöyle yeşil yanıyor şimdilik şöyle kartal gözlerimiz çalışıyor Yine bunların da elektriğini arkadaşlar sislerin de elektriği. Daha önceden kartal gözleri şurada. Şu an karanlıkta bir gözükmüyor. Elektriğini yine şuradaki yerden aldım. Evet montajını da tamamladık. Bu videomuzda böyle oldu. İleriki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.